Değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız Ana Haber Birtiyeli'ne karşınızdayız Ben Ömer Tarıklımaz'la tarikhaber.com Ana Haber başlıyor değerli dostlar Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Gününe çıkan gelişmeleri isterim paylaşacağız Benim Ana Haber başlıyor Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak sosyalcep haber Pinterest tarikhaber, tarik haber TikTok tarikhaber, TV, Facebook tarikhaber LinkedIn tarikhaber, yay tarikhaber Tumblr tarik haberin insan ve tarikhaber Here'de Park Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar Twitter'da yayındayız. Twitter kanalımız Tarık Haber gibi en ulaşabilirsiniz. Ve değerli izleyenler bir yayındayız benim bir kolay kanalımız Star Kaber televizyonu size ulaşabilirsiniz canlı yayına bizler dostlar up canlı yayın kanalımız star haber bizlere ulaşabilirsiniz Up Canlı yayında yayında izler dostlar. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den müziğine ulaşabilirsiniz. Herkese kere yayında dostlar. Like kanalımız Tarık Haber TV'den müziğine ulaşabilirsiniz. Dördük evet, Yener Twitch'de yayındayız. Twitch kanalımız Tarka Bertik'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm kanalımızda, tüm kanalımız Tarık takip etmeyi unutmayın değerli izleyenler. Nanolayda yine isteriz izleyenler olay kanalımız Tarık üzere ulaşabilirsiniz. Mm-hmm. <clears throat> Bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son durum açıklandı. 5 dakika daha geç gelseydi belki de hayatta olmazdı. AK Partili hizmin cezası da belli oldu. Son dakika haberine göre İYİ Partili Hüseyin Örsünün sağlık durumunda asıl meclisteki yumruklu kavganın yoğun bakım alındı. 5 dakika detay yürekleri ağza getirdi. Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün uzun yıllar unutulmayacak dakikalar yaşandı. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti vekilleriyle İyi Parti'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti. AKP'li Zafer Işık ile gergin dakikalar yaşan İyi Parti'li Hüseyin Örs başına aldığı darbe sonucunda yoğun bakıma kaldırıldı. İlk bir yer ölünün hayat tehlikesinin devam ettiği günündeydi. Sonra aşama CHP'li Engin Altay'dan geldi. Altay'ın açıkladığı 5 dakika detayı duyanların yüreğini ağzına getirdi. güncel Son dakika iyi partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl Meclisteki yumruklu kavganın ardından yoğun bakıma alındı 5 dakika detayı yürekleri ağza getirdi bu Mecliste yumruklu kavga Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı Son dakika iyi partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl Meclisteki yumruklu kavganın ardından yoğun bakıma alındı 5 dakika detayı yürekleri ağza getirdi. Son dakika haberi, günde bugün uzun yıllar unutulmayacak dakikalar yaşandı. Bütçe görevi sırasında AK Partili vekillerle İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti. AK Partili zafer ışık ile gergin dakikalar yaşayan İYİ Partili Hüseyin Örs başına aldığı darbe sonucunda yoğun bakıma kaldırıldı. İlk bilgiler Örs'ün Hayati tehlikesinin devam ettiği yönündeydi. Son açıklama ciddi Engin Altay'dan geldi. Altay'ın açıkladığı 5 dakika detayı duyanların yüreğini ağzına getirdi. Son dakika, 2023'ün bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan vekiller arasındaki gerilim tavan yaptı. Dün başlanan bütçe görüşmeleri bugün de tartışmalar eşliğinde başladı. Gerilimin artmasının ardından AK Partili vekiller ve İYİ Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. AK Partili Zafer ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. Çok sayıda vekil ayağa kalkarak sinirleri yatıştırmaya çalıştı. İYİ Partili Örs aldığı darbenin ardından Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aydin paylaştığı ilk bilgide Örs'ün hayatı tehlikesi olduğunu belirtti. Konuyla ilgili son açıklama cüftü Engin Altay'dan geldi. AK Partili Zafer Işık'a verilen ceza da belli oldu. İşte meclisteki gerilimle ilgili tüm detaylar. Yumruklar havada uçuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili vekili Hüseyin Örs arasında bir yumruklaşma yaşandı. Kavga güçlükle sakinleştirilirken görüşmelere 10 dakika ara verildi. Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı. Kavgada başından yaralandığı belirtilen E-Partili Hüseyin Örs'e, aya göre ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan E-Partili Aydin Cesur yaptı. Örs, daha sonra meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Örsün sağlık durumu nasıl? Kalp pili detayı. Geçmişte geçirdiği kalp krizi sonrası kalp pili takıldığı öğrenilen Örsün tedbir amaçlı bir gün boyunca yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. İlk açıklama, hayati tehlikesi var. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örsün sağlık durumuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı. Başına yediği darbe sonrası durumu iyi değildi. EKG çekildiğinde kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminde bozulma olduğunu gördük. Hastanede ilk müdahale yapıldı. Vekilimizin kalbi elektroşok ile çalıştırıldı. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi için yapıldı. Buna olumlu yanıt verdi. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda uyutuluyor. İyi Parti sözcüsü Kürçak zorlu hastane önünde yaptığı açıklamada utanç verici bir gündür diye konuştu. 5 Dakika Detayı CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası güven hastanesine kaldırılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örsün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, doktorlardan bilgi aldığını ve Örsün hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Harbede esnasında örsün tansiyonunun yükselmesi sonucu kalp ritminin, kalp pilini bozduğunu aktaran Altay, bana söylenen hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda ben de görüşemedim. Ailesiyle görüştük bilgi aldık. Şu an iyiye gidiş var, bir normal haline dönmüş dedi. Mecliste, siyasi tartışmaları olmazsa olmaz şeklinde yorumlayan Altay, siyasetin yarısının müzakere yarısının tartışma olduğunu belirtti. Şiddetin asla kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Altay, şunları söyledi. Meclis genel kurulunda bazen arbede olur, olmasını istemeyiz ama olur. Ama bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örsün kendisi, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden biri. Kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma üzerine oradayken, saldıran milletvekili başka bir yerden Hüseyin Örsün hedef alarak yüzüne, gözüne açık fiziki bir saldırıda bulundu. Akşener Şükürler olsun ki durumu iyi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, değerli dava arkadaşım Hüseyin Örsü Hastanede ziyaret etti. Şükürler olsun durumu iyi dedi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz S.N. Hüseyin Örsü Hastanede ziyaret etti. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak ifadelerine yer verdi. AK Partili Zafer Işık'a ceza Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örse Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle genel kurula iki birleşim katılmama cezası verildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da meclise yakışmayan söz ve davranışın nedeniyle kınama cezası verildi. AK Parti'den ilk açıklama, meclise yakışmayan görüntüler. AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Örsün tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Elitaş, vekillerin birbirini tahrik etmeleri değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bazı dalaşı olabilir ama fiziki bir şey olmaması lazım. Meclise yakışmayan görüntüler diye konuştu. Elitaş ayrıca, hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun dedi. İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs kimdir? 18 Ekim 1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ahmet, anne adı Havla'dır. 1981 yılında Trabzon Lisesi'nden 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ, FFF Matematik bölümünden mezun oldu. 1986'da Giresun Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olarak meslek hayatına atıldı. 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başladı. 1989'daki etüdi asistan oldu. 1991'de yaset inceleme yarışmasında az gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınma ve çevre amaçlarının uyumlaştırılması isimli çalışması ile Türkiye birincisi oldu. 1992'de tüde iktisat anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998'de tüde iktisat doktora programını tamamlayarak iktisat doktoru. 1999'da öğretim görevlisi oldu. 2000'de askerliğini yaptı. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde açık öğretim fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 2008'de GTVBF Ekonometri Bölümünde yardımcı doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığı'na seçildi. 2012'de GTLÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2014 Temürt'ten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 2015 seçimlerinde dev milletvekili adayı oldu. GTLÜİP'te Doktor Öğretim Üyesi iken 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 27. Dönem Trabzon Milletvekili seçildi. Hüseyin Örz evli ve bir çocuk babasıdır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz sayın <gülüyor> sayın sen sayın sen örsede e, geçmiş olsun diye dileğimizi ilettikyoruz değerli ziyanlar bir an önce salına kavuşur ve tekrar e, Türkiye büyük millet müstegrüslerinden e, tekrar Bu düzensiz, e, baş, e, tekrar, e, düzensiz yönetimi tekrar baş tekrar düzensiz yönetimi tekrar savunur diyoruz değerli izleyenler ana haber bültenimiz devam ediyor. Aday olacak mısınız sorusuna yavaştan dikkat çeken yanıt geldi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap geldi. Bu soruyu duymamak için dedi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyasi yeni açıklamaları daha da yakından takip ediliyor. Ulaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemden düşmeyen Ankara Bülşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede katıldığı programda aday olacak mısınız sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Yavaş'ın bu soruyu duym duymamak için... Hiçbir yere gitmiyorum ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükselmiş. Haber. Haber. Politika. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Sorusuna Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap. Bu soruyu duymamak için. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Sorusuna Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap. Bu soruyu duymamak için. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyasilerin açıklamaları daha da yakından takip ediliyor. Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede katıldığı programda aday olacak mısınız, sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Yavaş'ın bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükseldi. 2023 seçimleri yaklaştıkça Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Adaylık için adı en çok geçenlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir öğrencinin aday olacak mısınız, sorusuna Yavaş'ın ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı. Biz ne derlerse ona uyacağız. Mansur Yavaş sonrasında şu ifadeleri kullandı. Şöyle, çocuklar sağ olun. Sizlerin teveccühü, güzel bakan güzel görürmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi. Biz ne derlerse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız, Rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makam da sanmıyorum. Bunu açık açık söyleyeyim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Partiye so <gülüyor> Ana haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Herkese aşkına döndü Dünya Kupası tarihinde bir yaşandı değerli izleyenler. Son dakika abone göre Dünya Kupası'nda tarih yazdılar. Fas İspanya'yı penaltılarda eledi ve çelik finale yükseldi. Son dakika abone göre 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 durumda Fas ve İspanya karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol olmadı ve 15 dakikalık 2 uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da ağlara sarsamadı ve penaltılara gidildi. Penaltılarda ise kazanan taraf, taraf Fas oldu. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika Dünya Kupası'nda tarih yazdılar. Fas. İspanya'yı penaltılarda eledi ve çeyrek finale yükseldi. Son dakika, Dünya Kupası'nda tarih yazdılar. Fas, İspanya'yı penaltılarda eledi ve çeyrek finale yükseldi. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol olmadı ve 15 er dakikalık 2 uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da ağları sarsamadı ve penaltılara gidildi. Penaltılarda ise kazanan taraf Fas oldu. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Fas-İspanya maçıyla devam etti. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada büyük bir mücadele sergilendi. İki takımın da birçok pozisyon bulduğu maçta kazanan taraf Fas oldu. Fas, Çeyrek Final'de Edujateon City Stadyumunda oynanan arşılaşmanın 90 dakikasında gol olmayınca 15 er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da fileleri sarsamadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında ise Fas, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihte Birliği İspanya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan Fas, Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı ilk kez gerçekleştirdi. İspanya 3 penaltıyı da kaçırdı. Penaltı atışlarında İspanya, kullandığı 3 penaltıdan da yararlanamadı. Fas ise kullandığı 4 penaltının 3 ünü gole çevirdi. Rakibi Portekiz ya da İsviçre olacak. Fasın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz-İsviçre maçının kazananı olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç sonu Eto'dan büyük Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Merkez Bankası Başkanı açıkladı bu bu aydan itibaren göreceğiz dedi vatandaşın beklediği haber geldi. Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve gıda fiyatları açıklaması kaydı bu aydan itibaren. Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılığı canlı yayında ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Enflasyonla ilgili konuşan Kavcıoğlu gerileme başladı. Bu gerileme sadece bazı baz etkisinden değil aldığımız tedbirler ile de enflasyondaki gerilemeyi göreceğiz ifadelerini kullandı. Gıda fiyatları ile ilgili de konuşan Kavcıoğlu düşünün bu aydan itibaren görüleceğini söyleriz. Finans, ekonomi. Son dakika Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve gıda fiyatları açıklaması. Bu aydan itibaren. Son dakika Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve gıda fiyatları açıklaması. Bu aydan itibaren. Son dakika, Merkez Bankası Başkanı Şahak Kavcıoğlu, katıldığı canlı yayında ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Enflasyonla ilgili konuşan Kavcıoğlu, gerileme başladı. Bu gerileme sadece baz etkisinden değil, aldığımız tedbirlerle de enflasyondaki gerilemeyi göreceğiz ifadelerini kullandı. Gıda fiyatları ile ilgili de konuşan Kavcıoğlu, düşüşün bu aydan itibaren görüleceğini söyledi. Son dakika, Merkez Bankası Başkanı Şahak Kavcıoğlu, TVT Haber'de ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Enflasyon gerilemeye başladı. Bu gerileme sadece baz etkisinden değil, aldığımız tedbirler ile de enflasyondaki gerilemeyi göreceğiz. Faiz indirimleri, dövizin stabil kalması da gerilemede etkili. da düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz. Bu ayki yıllık enflasyonumuzun büyük bölümü gıdadan geliyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar da yansıyacak rakamlara. Enerjide de Türkiye arz sıkıntısı yaşamadı. Bu da genel olarak rakamlara yansıyor. Gıda da bir düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz. Faiz indirme politikamızı eleştiriyorlar ama ne kadar haklı bir noktaya geldiğimiz görülüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Petrol sert düştü. Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kaza yaptı araçtan tam kurtuldum derken film gibi olay yaşandı değerli izleyenler. Cephe direğe yata yuvarlandı tam kurtuldum derken korkunç olay başına geldi. Korkunç olaya göre Muğla'nın Dalaman içerisine meydana geldi. Furkan Kalyoncu ismi şahıs, cipinin kordonu kaybetti ve aracıyla dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonrası aracından çıkmaya çalışan tarihsiz adamın üzerine kaya parçası yuvarlandı. Furkan Karyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Haber. Haber. Güncel. Cipiyle dere yatağına yuvarlandı. Tam kurtuldum derken. Korkunç olay. Cipiyle dere yatağına yuvarlandı. Tam kurtuldun derken. Korkunç olay. Korkunç olay Lula'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. Furkan Kalyoncu isimli şahıs, cipinin kontrolünü kaybetti ve aracıyla dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonrası aracından çıkmaya çalışan talihsiz adamın üzerine kaya parçası yuvarlandı. Furkan Kalyoncu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiinde meydana geldi. Şereflerden Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü kalyoncu, daha yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı. Soruşturma başlatıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlı, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kalyoncunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte ve diğer haberimize geçiyoruz. Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açılaması geldi, gereken fedakarlıkları yapa, yaparak dedi. Son dakika abone göre Erdoğan'ın asgari ücrette işbirliği sözleri Şubat ayını işaret etti. Hiçbir sorun olmadığını gördük dedi. Son dakika abone göre yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık dedi. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, plaşkı enflasyon verilerine değinerek, iyileşme Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir dedi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika Erdoğan'dan asgari ücrette işbirliği sözleri. Şubat ayını işaret etti. Hiçbir sorun olmadığını gördük. Son dakika Erdoğan'dan asgari ücrette işbirliği sözleri. Şubat ayını işaret etti. Hiçbir sorun olmadığını gördük. Son dakika haberi, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık dedi. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, Dün açıklanan enflasyon verilerine değinerek iyileşme Şubat ayından itibaren daha vakum ve kontrolü kolay bir yere gelecektir dedi. Son dakika haberi, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Asgari ücret hakkında Erdoğan, işçi işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık diye konuştu. Erdoğan ayrıca terörle mücadele konusuna da değinerek terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız dedi. Asgari ücret zammı için ilk kez bu mesaj geldi. Son dakika, Erdoğan'dan asgari ücret mesajı. Masada bu konular var. Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için görüşmeler başlamadan önce konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. İşçi ve işverenlerle ilgili konuşan Erdoğan, asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık ifadelerini kullandı. Erdoğan çalışma hayatında çözülecek sorun olmadığını vurgularken ayrıca asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, Refahlarının ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var, onları da süratle bitireceğiz şeklinde konuştu. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun yok. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları. 1. TSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçmişte sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Ülkemize ağır maliyetler olmuştur. İktidara geldiğimiz günden beri çalışma hayatında adaleti elden bırakmayarak orta yolu bırakmaya gayret gösterdik. İşverenlerimiz de çalışanlarımız gibi bu durumu en yakın şahididir. Birinci işçi işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık. TSK sadece açıklama yapan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık. Birinci dikkat çekmek istediğim husus Türkiye'nin son 10 yılda siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulunduğumuz yerin iki kat üstüne ulaşacakken bira daha sabretmek durumunda kaldık. Şubat ayını işaret etti. Daha makul bir yere gelecek. Birinci dün açıklanan enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşından sonra, Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. 2018 Ağustosunda ülkemiz ekonomiyi yok etme tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Birinci terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil, kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız. 1. Güney sınırları terör örgütleriyle kuşatılan, abden tamamen siyasi sebeplerle dışlanan, batının örtülü teknoloji ambargosuna maruz bırakılan, doğusunda ve kuzeyinde fiili savaşlar yaşanan, Akdeniz ve Ege'de suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir. Asgari ücrette fedakarlık vurgusu Birinci işverenlerimizden ülkemizin bu tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla büyümemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Birinci asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var, onları da süratle bitireceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kavcıoğlu'ndan dık. Ana haber bültenimiz devam ediyor, değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dün çözülecek ilk bile Ronaldo sürprizi yaşandı, değerli izleyenler. Portekiz İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 10.00'da başlayacak değerli izleyenler. Maç Luicial Kronik stadyumunda o stadyumunda oynanacak. Maçı Kezar Adrio Ramos yönetecek değerli izleyenler. Maçın kadrosuna bakacak olursak Portekiz'de Kayede Diogo Costa, Pepe, Ricardo Pereira, Ruben Dias, Diego Couto, Thiago Silva'ya dikkat Oteveyo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joshua Felix ve Conquer Ramos yer alıyor. Yedeklerde ise Portekiz'de kalede Rui Petrico, José Sa, José Cancelo, Antônio Silva, José Mario, Ricardo Gótha, José Marinho, Ruben Neves, Matheus Nunes, Willian, Cristiano Ronaldo, Antes Silva, Rafael Leão yer alıyor. İsviçre İsviçre'de ise kombi de kalede Jan Sommer, Ricardo Rodriguez, Fabian Ricard, Emilio Fernandez, Manuel Akanji, Shay Ston Shakori, Remo Freire, Granit Xhialo, Wiso, Ruben Vargas, Puroel Marpero yer alıyor. Gereklerde Kalede Jonas Omlin, Giorgio Kovac, Philip Krun, Nico Elveri, Eray Dier, Eric Dier, Fabian Frey, Renato Ramos, Fortun Deniz Zakriyash, Christian Frangis, Michael Mitchell, Fabian Rzyszard, Ardon Jasari, Haris Seferovic ve Noah Okafor yer alıyor. Maçı canlı yayınlar değerli izleyenler Twitter kanalı Twitter'dan canlı anlatımlarla canlı anlatımlarımla izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Tiktok çıkışı geldi oradan para kazanmak dedi değerli izleyenler, ünlü sanatçı Fatih Ürek. Fatih Ürek'ten Mehmet Ayarbil ve TikTok eleştirisi geldi. Anlam veremedim oradan para kazanmak dedi. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, bu Aydın ile Yüzyo programına konuk oldu. Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını söyledi Fatih Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ayarbil için ise bir kere gördüm ama maliye, maliye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim TikTok'tan para kazanmak amigane tabiriyle biraz ee, şaklabanlık oluyor dedi magazin magazin güncel Fatih Ürek'ten Mehmet Ali Erbil ve TikTok eleştirisi anlam veremedik oradan para kazanmak Fatih Ürek'ten Mehmet Ali Erbil ve TikTok eleştirisi anlam veremedik oradan para kazanmak ünlü şarkıcı Fatih Ürek buket Aydın ve Yüz Yüze programına konuk oldu Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını söyleyen Fatih Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ali Erbil için ise bir kere gördüm ama maliye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. TikTok'tan para kazanmak amya ne tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor, dedi. Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ve Yüz Yüze programının bu haftaki konu Fatih Ürek oldu. Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ürek, kendisini muhafazakar olarak tanımladı muhafaza karım. Fatih Ürek, ben aslında muhafaza karım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanında çalışan asistanım da tayf giyse kızarım ben. Belki yakışıyor, belki yakışmıyor ama gözüme batıyor dedi TikToktan para kazanmak biraz şaklıbanlık. TikTok yüzünden yuvalar yıkılıyor. Orası biraz tuhaf. Hiç anlamış değilim diye Ürek Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle de şaşırttı. Ürek şunları söyledi. TikTok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumları da biraz bozuyor. Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim TikTok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. TikTok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyordu. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler. Mehmet Ali Erbil'in TikTok isyanı. 10 gündür paralar yatmıyor. Tayt eleştirisi. İnsanların giyimine kuşamına hiçbir zaman karışmam. Ben biraz fashion tarafından olaya bakmaya çalıştım. Her kıyafet senin üstüne olacak diye bir şey olamaz. Type giyilebilir artık çok rahat bir şey fakat ben öyle insanlar gördüm ki bütün vücut hatları kat kat ve çok çirkin bir görüntü. Bence 20 yaşından sonraki genç kızlar type meselesinde dikkatli olmalı. Eskiden bu typelara içlik diyorlardı. Artık içliği geçtik don, külot, tanga ile çıkıyorlar ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz Milyonlar bu bunu bekliyor. 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak değerli izleyenler. Son dakika ben göre ETL ses milyonlar bunu bekliyor. 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak. Meclis ihtiyaç takılanlar yani EYT son dakika habere göre EYT çalışmaları ile ilgili açıklanmam yeni yeni her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken yeni yılda emekli olan kişilerin kıdem tazminatının asgari ücret oranında artması bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi ve kıdem tazminatı ile ilgili haberin detay. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika EYT'siz milyonlar bunu bekliyor. 1 Ocak'tan itibaren %50 artacak. Son dakika EYT'siz milyonlar bunu bekliyor.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 Sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken düzenlemesinin kısa bir süre içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. EYT ile ilgili araştırmalar sürerken çalışan kişilerin emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl olacak, emekli olanlar yeniden çalışabilecek mi? İşte milyonların merak ettiği detaylar. EYT'de kredi destek paketi çalışmalarına başlandı. Hükümet, EYT konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için kredi garanti fonu, (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurmuştu. Kıdem tazminatına düzenleme gelebilir. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini %50 oranında arttırması bekleniyor. Uzmanlar kıdem ile ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT habere yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti. Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar. İşletmelerin kıdem tazminatı yükü %50 artabilir. Eğer %50'ye yakın bir zam gelirse teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da yüzdeye yakın artış gösterebilir. Belki burada kıdem ile ilgili bir takım kolaylıklar, işte devletin ya da iş kurum desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin yer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir. Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi? Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiyet personeli o an itibariyle emekli olsa daha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve değerli izleyenler biz ayrılan üstüne bir geldik. sonra geri geldik. Ben izlemet.tarikhaber.com ana haber bültenine sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle, iyi akşamlar diliyoruz.